Güzelliğimi bak. Şuna biraz yumurta çok bastım. Yumurta da katlıyor mu bunun içine? Bilmiyorum tam Yumurta biraz çok bastım bunu. Ee, bu yumurtasız mı? Yani yemem mi bu? Bilmiyorum. Şimdi ben bunları yapayım tekrardan size gelin. Oh Bu, bu işim var? Miski olmuştur. Biraz pişmiyormuş ama. Bir 10 dakika falan daha var 10 dakika sonra Birşer ee, Videoda ters çekiyor Neyse bunu ben montajda çeviriyorum yine bir değişiklikte Bunun bir 10 dakikası daha var oh. 10 dakika dakikada de bakmayın 5 saat Sadece bir tık yanmış Bir tık yanmış ee, Odada da biraz duman var bir tık sadece annem ağzımsı ceceba amını burada burada yaptım burada bilgisayar bilgisayar video video burada burada burada montaj key video ki ke, atıyor ki video ki izliyor ki görüşürüz ki like atın ki like atın abone olun ki görüşürüz ki